kesinlikle sumak olmazsa olmazımız. Sumağımız günlerden geliyor. Özel biz baharatlarımız da Antep'ten getirtiyoruz. Etimizin tuzu. Olabilir. Merhabalar ben Hüseyin Oçak. Mersin'e geldiğiniz zaman uğramamız gereken mekanları tanıtmaya devam ediyorum. Bugün Şahin Ocak başına geldim. Tubeğer bizi kabul etti sağ olsun. Bize Teşekkür bugün kuşbaşı yapacak. Hadi anlat kendini nasıl başladın? Ben 13 senedir babamla birlikte başladım mesleği. Biz birlikte devam ediyoruz hala. Babadan oğla bizimkide her zamanki gibi. Kaç yıldır var burası? Burası 14 yıldır var. 14 yıldır başlarımızda biz birlikte çalışıyoruz aslında. Bu mekanın işletmesini babamdan ben kendim devraldım. Bu süreçlerde işte e, yapım aşamaları, bütün her şeyi çekirdekten yetiştirmelerim bizzat evet. kendim öğrendim. Onunla birlikte. E, şu an tek başıma ustalık yapıyorum Mersin'de. E, ve herkese çok iyi hizmet etmekten gurur duyuyorum. Babanızla beraber toplam kaç yıldır görüyor yani? Babam 35 yıldır kendisi içerisinde. Benim 19. senem işte bu sene. Biz onunla birlikte başladık. işte küçük yaşlardan. Ama kendi mesleğini gerçekten çok severek hı hı. ve benimseyerek yapıyorum. Yani her meslekte olduğu gibi bence herkes bu Aynen. şeyi bitmesi gerekiyor. Ben kendi de çok gerçekten mutlu ve bütün enerjimi sadece bu iş için harcıyor. Önemli olan da bu zaten. Kesinlikle. Bize kuşbaşı yapacaksın diyeceğim. Bugün sana çok güzel bir kuşbaşı yapacağım. Hı hı. Kuşbaşımız bizim e, buttan yapıyoruz. Evet. Tek tek sinirlerini seçiyoruz. Kesinlikle sinir söz konusu değil bile. Tavuk gibi hatta dişsiz olanlar daha rahat yiyebilir. O yüzden biz e, kendi yiyeceğimiz kıvamda her şeyi makasasınıyoruz. kullanıyorsun? Yapalım. Biz erkek kuvveti kullanıyoruz. Evet. Mesela bir dinde yarım şaka falan kullanıyoruz. Dana kesinlikle yok. Bizde dana vesaire hiçbir şekilde yok zaten. Hı hı. Onları tercih etmiyoruz. Tercih etmediğimiz gibi de hiçbir şekilde alıp kullanmıyoruz. O yüzden hani kendi kalitemizi yaptığımız işinize göstermek istiyoruz. O yüzden de çalışırken çok mutluyum evet. İnsanların tepkisi çok güzel. Zaten öğrencilerle çalışanların yani şey iş evet. molasında falan. Ya şöyle bir şey söyleyeyim. Burada... Bütün herkese hitap ediyor. Öğrencilere de, ailelere de, emeklilere de, dış sektörde çalışan insanlara da. Çünkü çalışan insanların mutlaka yemek gereksinimi oluyor. onlar da her fırsatta bizi tercih ediyorlar. Biz günlük çalışıyoruz. Her şey günlük geliyor. Her şeye Her şeyi kendimiz hazırlıyoruz. Bütün... Malzemelerimiz kendimiz seçerek bakarak alıyoruz. Hiçbir şekilde bir şey, birilerinin hazırladığı bir şeyleri hiç kimseye sunmuyoruz. O yüzden de yaptığımızın arkasında duruyoruz. Evet, şimdi salata yapacaksın. Ne salatası? Evet, ben sana çoban salatası yapacağım. Çoban salatası. Öncelikle sana güzel bir domates pişireceğim, salver tamam. pişireceğim, salata yapacağız, soğan salatası yapacağız. Sen istersen ezme yapacağız. Tabii bunların işlemleri. Pişme aşaması, her şeyini sen kendinle görebiliyorsun. Hı hı. İzleyebiliyorsun. Lakin buraya ocağı gördüğünüz an içeride evet. pişirilen yeri rahatlıkla görebileceğiz evet. arkadaşlar. Akşam olduğu için de çok fazla ateş yapmıyoruz. Önemli olan azat ateşte çok yemek yemek. Evet. O yüzden onu başarabildiğimizi düşünüyorum. İyi yapıyorsun. Ee, yani. Geldiğin için öncelikle teşekkür ederim. Gel evet, teşekkür ederim. Başlayalım istersen. Başlayalım. Ne gerçek? şişte Evet, domates şişlenecek. Aynı şekilde biber şişleniyor. Kuşbaşılarımız hazır. Kuşbaşılarımız hazır. Kuşbaşılarımızı da tek tek aynı şekilde göstereceğiz. Baharatlayacağız. Sıralamasına göre çok güzel bir uyum içerisinde hepsini tek tek sunacağız. Burası aslında şişe eski usul ocak başı yani. Evet, kesinlikle eskiyi yansıtıyoruz. Eskide olan yani gerçekten o bitmiş şeyi tekrardan yaşatmak adına kendi yaptım işte onları başarıyorum. O yüzden de ben gerçekten özenle çalışıyorum. E, kendi işimde gerçekten çok severek yapıyorum. Evet. E, i̇nşallah size çok memnun bırakacağımdan adım kadar Problem eminim. geliyoruz zaten. <gülüyor> sürekli de inşallah başka insanlara da böyle Hı -hı. destek amaçlı şey olacak. Bir arkadaşımız yazmış da yıkamıyorlar falan diyor. Ha, <gülüyor> yok <gülüyor> Yok ya. bizde ben her bir şey yaptığım zaman domatesle taksam salata da yapsam mutlaka el yıkarım çünkü gerçekten temizlik çok önemli bu dönem döneminde. Aslında bana bir dakika müsaade edersen ben maskemi takmak istiyorum. Ne var, var. <gülüyor> Şoban salata, hı hı. her şeyini senin yanında doğruyorum, özenli bir şekilde. Ya ben burada emdiyediler, siz de buraya gelip yemekliyorsanız. Tabii, buraya. tabii kesinlikle bizde. Gelip bakabilirsiniz. E, önceden yapalım? doğranmış bir malzeme, e, işte sonradan kalan bir şey e, bize kesinlikle olmuyor. O yüzden de e, her şey tazeliğini koruduğu için aslında bir fotoğrafı düşün, çerçevesiyle birleştiriyoruz biz her şeyiyle. Yani yaptığınız işte gerçekten en kaliteli haline getiriyoruz. Tabi içinde her şey istediğiniz için çoban salatamız Soğan olmalı, mutlaka. Mutlaka soğan da olacak, yeşilliği de olacak. Tumağ, olmazsa olmazımız, tümamız günlerden geliyor. Özel biz baharatlarımız da Antep'ten getiriyoruz. Sağ olsun orada yıllardır bizim çalıştığımız bir yer var. O bizi bu konuda gerçekten hiç mahcup etmiyor desem Kesinlikle yer alıyor. Her konuda bir destek verdiğiniz için ona da teşekkür ediyorum. Yani Suma'ya kendileri üretiyorlar değil mi? Tabii kesinlikle. Bunlar yani Hazır alıyoruz. Hiçbir şekilde bize gelen malzemeler bizim için şey geliyor Sadece Şahin Özel başı için boğulmuş oluyor. O yüzden de hiçbir şekilde bir katkı maddesi falan yok. Biz her şeyi günlük ve taze yapıyoruz. Şoban salatanız. Yağını en son dökelim. Tamam. Şimdi bir de sana çok güzel bir soğan salatası yapacağım. Sen istediğin tarzda olacak aynı zamanda. Soğan salatası bol sumaklı. Bol sumaklı, yeşilliği falan. Aynen. Seve soğan salatası. Çok fazla e, özen gösterdiğimiz bu dönemde, çok fazla da elimizi falan bir şeye fazla aşırı neşir olmamak kaydıyla, ona da özen gösteriyorum. Çok da hızlı yapılabilir ama bence gerek duyulmadığı için, yani normal şartlarda standartlarda yapıyorum. Sen sevdiğin gibi, basıma alı. Şöyle göstereyim. Her iki tarafı da güzel pişmesi için böyle ateşimizi şey yapıyorum. Kısık ateş kullanıyorsun yani fazla az bir bence kendi özüyle pişmesi lazım. Hı -hı. Çok yüksek bir ateş. Etin dışını yakıp içini şey bırakabilir. Ama az bir ateşte etin içini dışını çok güzel pişirebilirsiniz. Çok aciliyetiniz yoksa bence kısık ateşleri kullanın. Hı -hı. Kısık ateşte pişen bir şey her zaman çok daha yüksek kaliteli, lezzetli olur aslında tam ciğer ateşi, kuşbaşı ateşi aynen. bu aslında yani genel olarak pek bilmiyorlar o yüzden de ateş çok yakıp aslında ateş yakmak çok büyük marifet değil önemli olan ateşi normal zamanda kullanabilmek o yüzden biz de ateşimizi inşallah çok güzel kullanacağız birlikte her zaman kullanıyoruz zaten aynen kuşbaşı çıktı buradan şöyle gösterelim. Hiçbir şekilde sinir söz konusu değil. Etlerimiz zaten günlük. Şimdi etimizin tuzu pul biberi Dövbe amaç ne? Yiyipsin de Yiyor Aslında baharatın daha iyi üzerine geçmesi için Zaten etimiz pamuk gibi Yumuşak olduğundan emin olabilirsin Zaten kuzu eti Bunu zaten e, pek anlatmayla olmaz da Bunun patması gerekiyor karşı tarafın O yüzden de inşallah e, Gelmek isteyenlere ekleri çok güzel ağırlayacağımız evet. anda elimiz... Yerimiz der mi? Ben ben ee, burası Yenişehir Mersin'de. Polcu Aydınlık Eder Mahallesi. 2001 Sokak. Selçuk Apartmanı A6. 7 Bölü B. Şahin Ocakbaşı. sen bu civarda kime sorsam gösteriyor. Zaten biz 14 yıldır burada olduğumuz için artık herkes mutlaka biliyordur bizim ne olduğumuzu. Şimdi kuşbaşlarımızı pişireceğiz. Seninle birlikte yapmak istiyorum. Olur abi, sıkarsın. Tabii. Pişlerimizi yavaştan ateşe koyuyoruz. Biraz da geriye çekersek, kısımları biraz daha iyi pişer. Şöyle yapalım biraz. Ekmek olarak lavaş tercih edeceğiz herhalde. Aynen. İsterseniz yağlı da yapabiliriz, sade de olabilir ama her şeyin sadesi güler. Sen nasıl atıyorum. dersen onu, o fark etmez. Vallahi gene de tercihsizim biz gene sunalım, işten kaçmayalım, içimizi evet, dört dörtlük yapalım. yapalım. Ee, çok güzel bir sunum olsun, çok güzel bir e, damak tadı bırakmak istiyorum. Sen nasıl güzel olur diyorsun? O zaman bir kısım öyle olsun, bir kısım da daha farklı tamam. şekilde yapalım. Onlar pişiyor zaten. Tabii. Onlar pişiyor. Şöyle hafiften de yenileyelim biraz. Adet yerine olsun Bütün aşamalarımız zaten belli oluyor Hüseyin. Aynen. Her şey göz önünde olduğu için çok böyle gönül rahatlığıyla çalışıyorum. Bunun da huzuru var aynı şekilde. Biz, ben bir de çok, özellikle çalışmayı çok seviyorum. Yani çalışınca insan bana göre bir daha enerjisi yüksek oluyor. O yüzden de... E, ...kendim mesleğimi seçtiğim için gerçekten çok mutluyum. Ama işte bazen herkes evde kebap yapmak falan istiyor ama... Yani ...öyle bir şey de olmuyor biliyorsun. Herkesin bence bir işi var, herkes de onu yapsın bence. Buradaki yapılan da evdeki yapılan yerini... Hiçbir şekilde. Tutmuyor yani. Hatta ben sana bir şey itiraf edeyim mi? Evet. Tamam. Ben bu ısrarla evde yaptığım yemeği burada yapamıyorum. Çünkü gerçekten buradaki düzen, buradaki e, ön düzen bile, ön hazırlık çok önemli gerçekten. Hani evde pek o tadı bulamıyorsun. Ama burada çalıştığın zaman bütün bütünyle birleşiyorsun. Genel olarak bizim en çok yoğun olduğumuz saatler 12 ve 1 arasında. Hı hı. Bu saatlerde çok aşırı yoğun oluyoruz. Bütün enerjimizi işe veriyoruz. De okul çıkışları çok yoğun. Onun dışında evet okul çıkışları, hafta sonları yani artık olmazsa olmazı oldu herkesin. O yüzden de bizim için çok güzel geçiyor. İnsanların mutlu olması bize çok büyük bir keyif veriyor. O yüzden de gerçekten huzurlu çalışıyoruz. Bunu bir şey olarak söyleyeyim sana. Ekip olarak. Aslında bu bir ekip çalışması. Ekibindeki herkes çok iyiyse Bence her yıldız tektir ama mutlaka bütün her şeye faydası var yani. Burada kimlerle çalışıyorsunuz? Aile yeri mi burası? Burası ayrı yeri olduğu için aileyle çalışıyorum, annem babam. Yardımcım var zaten, o da bayan arkadaşım. Gerçekten bir usta kadar deneyimli, bir ustadan daha iyi, bir gençten daha enerjik bir yapısı var kendisinin. Size merhaba demek isterse, izin olursa. olur olursa... Olan, her zaman beklerinizi severek hizmet etmeye çalışırız eferin gönlünün içi. Siz gelin bize onurdan bunu şeriflendirin, o bizi getirir. Teşekkür ediyoruz. En çok şey merak ediliyor, eliniz yanmıyor mu diye, elimiz kesinlikle yanmıyor. O neden oluyor? Biz artık bu işe alıştığımız Hı. için hani ben bu etleri ekmekle de değil de şeyle bile çeksem hiçbir şekilde ...yanma söz konusu olmuyor. Çünkü artık bir zaman sonra alışıyorsunuz. alıştığınız için de çok daha verimli geçiyor. Bunun verdiği huzur, bunun verdiği enerji... ...bütün enerjileri kesiyor açıkçası. Bir insan yaptığı işte her zaman mutluysa başarı kesinlikle onunla birlikte. Aynen Peki senin öngörün nedir bu işle ilgili? dinle ilgili zaten geliyorsun zaten biliyorsun biraz da tecrübe ağrı yani. yani gerçekten 10 yılın yani aşağısındaki ne kadar sermaye olursa olsun tecrübe olmaz da tecrübe zaten en büyük, büyük sermaye yani. Hı -hı. ne kadar çalışırsan çalış her zaman çok az geliyor her zaman daha yolun başında gibisin hani dün başlamış gibi hissediyorum ama bir 19 yıl geçti gitti sen yani ne düşünüyorsun bilmiyorum Bence böyle, bence kıvamı falan gerçekten çok güzel oldu. Gerçekten size layık. Pişmesi bokum gibi. Pişmesi, kıvamı, birazdan işte sunacaklarımı sizin alacağınız ki her şeyden çok daha önemli bizim için. O yüzden çok beğeneceğinizden eminim. Sen kuşbaşı... Çok kızarmış bir miydi, yoksa böyle hava sulu mu Bana göre sorarsan hava al, olması gerekiyor. Çünkü e, sadece kötü bir malzemeyi çok iyi pişirir. Ama iyi bir şey çok fazla bir işlem yapmana, baharat katmana bile gerek yok. Bundan emin olabilirsin. Bu yağların ulu izlenmesi. Evet. Bu hatayı sürü, yağlı ekmek. Tekrardan yağlı biberli ekmeğimiz böyle. Etlerin esası, i̇şte normal, sade. Hani her ikisini de tercih edebilirsiniz yanında. Çok daha ikisi de farklı bir lezzet çünkü. Bu arada ayrıyeten ezme salata tercih ederseniz ondan da yapılabilirkeniz. Yerel sektörde Siz bilirsiniz, isteğe Aynen. göre yapılabilir. Yani çekilmenize çekilmene hiç gerek yok. sizin. Şöyle ayrıştıralım yarı yarıya. Yarı ondan, yarı bundan. Şöyle ekmeklerini de ısıtalım her iki yanıyla. Bizim yapım aşamasındaki işlemlerimizin hepsi bu kadar. Ama tabii ki bunu farklı bir ortamda ve veren sahnede görürseniz çok farklı bir enerji, yüksek enerjiyle daha farklı bir şekilde görüyoruz. Ama biz bunu böyle bu şekilde yapmak istedik. Bence çok güzel oldu. Aynen, iyileştiniz. Şimdiden afiyet olsun. Şimdi e, kuşbaşı geldi masamıza. Abi iki kişi böyle bir masaya ne kadar para veriyor? fiyatlar. Evet. evet. İki kişi böyle bir masaya yemekler böylelikle 60 lira. İki, i̇ki kişi yani buraya geldiğinde ter isteyecek. Kuşbaşı servis 60 lira. Evet. Doyursunuz. Uyurun bence zaten. Evet, zaten. Normal. Eee fiyatı da en uygununa, en iyiye ill yapıyoruz zaten. Biz kendimiz çalıştığımız. için. E, bu yüzden herkes çok memnun. Her, herhangi bir şekilde yemek yerken falan pek düşünmüyorlar. Hı -hı. Çünkü insanlar biliyor. Size geldiği zaman hem karnını doyacak. Hem hariteli bir şey diyeceğim. Hiçbir şekilde bir sıkıntı olmayacağını ben düşünüyorum. Bir tavla var çok acıklı bir şey. Size afiyet olsun. Sen de olmuş inşallah. Çok teşekkür ederim. Hazırlar. Bence e, sizin mutlu olmanız her şeyden çok daha önemli benim için. İnşallah sizdeki o keyfi birlikte yaşarız yani. Bence o 19'da değmiş demeniz gerekiyor. Eğer değilseniz zaten bence devam etmiyorum. Valla çok güzel görünüyor yani Genelde aldığımız görüme hep olumlu. Yani eleştiğe de inşallah ihtiyacımız mutlaka eleştirilecek yerler de vardır. Gerçekten dokun gibi bir Gerçekten abi. Vallahi ne sağlıklar. Bugün Şahin Ocakbaşındaydım. Tubaya sağ olsun bizleri çok iyi iyiladı. Eğer yolunuz bu tarafa düşerse veya Mersin'e gelip bir yemek yenecek mekan arıyorsanız buraya gelmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. Kendine çok teşekkür ederim. Minnize sağlık. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok beğendim. Senin de aileye teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Güzel bir sunum olduğunu düşünüyorum. Siz Aynen. Aynen. Bir daha yine bekleriz. Ben de kaldım. Kaldım. sağ olun. Ol. Afiyet şeker olsun. Tekrardan ayaklarınıza sağlık diliyorum. Bu arada bu tarz içeriklerin daha sık gelmesini istiyorsanız aşağıdaki butonlardan kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve görüşlerinizi yorum olarak iletmeyi unutmayınız. Bir sonraki videoya kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.